Kesenizden yine verdim güdüre İfadeyi veriverdim müdüre Yeminem müdüre kimin Urgan saçlı kalemde başladı eminim tüm bu demir doğru söylemin eminim tüm bu Yazı yazdım olcak nerede şimdi? Geçlitti neler de geldi başıma, yemin başıma. Şu düştüm peşine Durğan saçlı kalemde kaçtım eminim dumdum eminim Vaade doğru süy eminim dumdum eminim evlerini yapısı Ay Kerem'imden evlerinin çatısı Eminem çatısı düşman ahbapların hepisi buradan saçlı kalemde kaçtım yeminim dumduluyemi fade doğru söyle benimim bu